Saçlarıma rüzgâr değdi Saçlarıma rüzgar değdi Elin gibi, elin gibi Ben o rüzgarı tanırım, Dağ kokulu telin Ben o rüzgarı tanırdım Koku bu gibi, yalan, solum yalan, giden yalan, dönen yalan. Gördüm baktım her şey. Çıktım her şey yalan